Kronik majör depresyon hastalarının kötüleşme dönemlerinde gün içerisinde aşırı kötü, aşırı sevinçli gibi bir döngü ya da dalgalanma olabilir mi? Yoksa bu tür döngüler sadece bipolar hastalığa mı aittir? Ee, bu tabii önemli bir şey soru. Ee, genellikle karban karakterli depresyon ya da manilerde, yani bipolar bozukluğun bir alt tipinde hem depresyonun hem maninin gözüktüğü tablolar içerisinde ve tabi ki bipolar bozuklukta bu inişli çıkışlı tabloları görürüz. Yoksa sadece kronik majör depresyon hastalarında inişli çıkışlı tabloları göremeyiz. Eğer görüyorsak bu hastanın e, bipolar hasta olduğundan şüphe etmeliyiz. Ve diğer kanıtları gözden geçirmemiz şarttır. Yani bu tek uçlu bir majör depresyon değildir. Çok yüksek ol olasılıkla iki uçlu yani bipolar bozukluğun bir parçasıdır.